Bugün davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Youtube'daki ilk resmi sponsorumuz arkadaşlar YDS Akademi. Özellikle de ben baştan beri yani bir Dil okulu genellikle benim söylediklerime biraz bozuluyorlardır falan filan diye düşünüyordum. Çünkü ben böyle bu ülkede öğretemiyoruz, İngilizceyi bilmem ne yapıyoruz falan böyle diktik konuşuyorum çoğu zaman. Ama aradan bir çılgın ekip çıktı. Dediler ki ya bu arkadaş yani bizler için açık beyin ekibi bize hakikaten uyan bizim işimize yarayan bir şeyler söylüyor dediler galiba. Ondan sonra sağ olsunlar Biz uzunca bir süredir destekliyorlar. Beraber soruyorum programını yapıyoruz. Öncelikle Burakcığım seni bir tanıyalım. Bilmeyenler vardır. Ne yapıyorsun? Bu yabancı dil eğitim nereden girdin? YDS Akademi'deki macera nasıl? Bize kısaca özetler misin? Evet tabii ki. Konu yabancı dil olunca sizin gibi değerli bir üstadımız karşısında çok ahkam kesmek mümkün değil. Öte yandan YDS Akademi olarak 2005 yılından bu tarafa hem kurslarımız hem YDS Publishing adı altındaki kendimize ait olan yayınlar ve yurtdışı eğitim işiyle iştigal ediyoruz. Sizlerin de programlarını daha önceden merakla izleyen, takip eden bir yönetici olarak aklın bilim yolunun bir olduğunu insan teyit edince daha da mutlu oluyor. Biz Yeresi Akademi olarak kursiyerlerimize genç yaşlardan itibaren İngilizce ile buluşmalarını uygun fiziksel ortamda olması gereken materyal ile öğrenenlerin motivasyonun da bir arada olduğu zaman İngilizce eğitiminin en üst noktaya çıktığını gördük geçtiğimiz süreler içerisinde. Sizlerden de herkesin İngilizceyi öğrenebilir olduğunu, yani bir ön yargılarımızdan kurtulduğumuz zaman bisiklet örneğiniz vardır meşhur. İzlemekten ziyade bisikletin üzerine bindiğimizde bu işin İngilizcenin sorun olmaktan çıktığını ve bir iletişim aracı, evrensel bir dilin unsuru olduğunu verdiğimiz andan itibaren başarıya ulaşıyoruz. Yıllardır öğrencilerimize aktardığımız bilgilerin bir başka e, ağızdan e, sizin gibi değerli insanlar tarafından... Aynı şeyi düşünüyoruz demek ki noktasında bir işbirliğimiz oldu. O şekilde başladık. Çok da güzel ilerliyor. Sizlere Eyvallah. de çok teşekkürler ediyoruz efendim. Eyvallah ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben böyle bu konularda bayağı bir birikmişliğim de var. bayağı uzun bir zamandır konuşuyorum. Hatta kitabı bölümde yazdım. Mesela üniversitelerde yabancı dille eğitim yapılmaya çalışılmasının en kötü yabancı dil öğretme yöntemi evet. olduğunu. Hani insanların evet. meslek etmede çok ciddi sorun yaşayabildiklerini. Bu yabancı dille öğrenseler bile o dili kullanacak bir profesyonci dediğimiz o yetkinlik düzeyine ulaşmak da çok ciddi sıkıntı çektiklerini yani bana sıklıkla anlatıyorum. İşte dediğim gibi yabancı dil derste öğretilmez falan filan ifadesinde de genellikle şeyler biraz kızıyorlar. Ya yani başka nasıl öğreteceğiz falan filan gibi İngilizce hocaları falan. Ama demek ki sizde böyle tınlayan bir yeri var. Mesela bu benim anlattığım şeylerden mesela ben çok sık söylerim yani dil öğrenmek için doğal bir yeteneğimiz zaten var. Ama böyle kuralını öğrenmek için, dili kendisini öğrenmek için aslında bir yeteneğimiz var. Biz kurallara çok takılıp bir de hata yapmaktan korktuğumuz için falan kullanmadığımız için çok fazla öğrenemiyoruz. Sizin mesela eğitim sisteminde böyle bizim söz Söylemlerle örtüşen örnekler galiba var ki sizin söyledikleriniz hoşunuza gidiyor enteresan bir şekilde. Biraz tanıtsınlar bize neler yapıyorsunuz mesela farklı? Açıkçası şöyle ufak yaş gruplarında malum yani dil öğrenmek için özellikle öncesinde taklit etmekle başlıyoruz. Yani ufak en en ufak yaşlardan itibaren annelerimiz, babalarımız bize özleden sonra yüklem gelir, dolaylı tümleç budur diye bize anlatmıyor. Biz sesleri taklit ediyoruz. Buradan hareketle dört beceriye yönelik kit gruplarımızda karşılıklı etkinliklerle, sınıf içi etkinliklerle aynı zamanda da Oxford University Press'in bir iş ortağı olduğumuz için onların eğitimlerinden de yararlanarak çünkü onlar bize rehberlik ediyorlar. Yani neyi nasıl, ne şekilde, hangi materyalle daha iyi öğretebiliriz noktasında. Dolayısıyla dinleme ve okumaya önem veren ve daha sonrasında da en son gelişen beceri yazma writing oluyor malum. Yaptığımız çalışmalar ufak yaş gruplarında çocuklara İngilizceyi sevdirmek, yani bunun bir ders olmadığını, bunun bir iletişim aracı olduğunu, bunu yapabilir olduğunu da göstermek. Özellikle pandemi dönemiyle de birlikte sınıf içerisinde yaptığımız yüz yüze aktiviteleri, daha önceden de tecrübe ettiğimiz dijital ortamlara aktarma noktasında e, hareket tarzı e, çizdik ki çünkü eğitimin devamlılığını sağlayabilmek e, adına dolayısıyla yeni dünyada İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu çocukların erken yaştan itibaren İngilizce ile ilgili ve yetişkin gruplarında da yine dile maruz bırakarak onları en büyük sıkıntı o yani biz İngilizce ile ilgilenen kişilerin de biraz dezavantajı e, da vardır mesela hemen anneler babalar herhangi bir otele vesaire gittiklerinde hadi bakalım konuş şeklinde bir ateşe atarlar yani adeta çocuklarımızı. Fakat önce bizim Türkçe'ye hakim olmamız okuduğumuzu anlar bir vaziyette olmamız da gerekiyor. Türkçe'ye yani ana dili hakimiyet çok çok önemli değil mi? Yani bu işte beyindeki dil öğrenme mekanizmasında da zaten böyle hissettiğimiz bir şey var ama uygulamada çok belli oluyor. Yani kendi diline hakimiyet gerçekten insanın ikinci dil öğrenmesini çok etkiliyor. Kesinlikle. Yani ikinci dil edinimin gerçekten olman Olmazı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İngilizce eğitimi ile İngilizce eğitim arasında da çok önemli bir fark var. Yani birçok arkadaşımız yetişkin gruplarda İngilizceyi öğrenmek için İngilizce eğitim veren üniversitelere katılma reaksiyonu gösteriyorlar. Ama ikisi dediğiniz gibi birbirinden çok ayrı şeyler ciddi manada. Bu dört beceriye bizim dengeli bir şekilde çok önem vererek kullandığımız bir Materyallerle, öğretmenlerimizle ve insanlara tekrar etmenin, e, taklit etmenin yani hata yapmaktan korkmanın o icebreaker olarak sınıf ortamında kullandığımız aktiviteler hani ben hazalanımdan çekinmemem lazım dili kullanırken ya da hata yapma korkusuyla. Başlıca kırmak üzere olduğumuz noktalar bunlar. Yani yoksa kursların insanların hayatındaki yeri bu noktada başlıyor aslında bizim YDS Akademi'nin de elimizde sihirli değnek yok. Biz ona nasıl öğrenmesi gerektiğini speaking clublarla dile maruz kalmasını, ücretsiz dijital kütüphanemiz ve yine print hikaye kitaplarımızdan yararlanmasıyla onları dile çokça maruz bırakma gayreti içerisindeyiz. Evet bu arada izle Bizlerimizden ayağın aracağım bir terzi işi göndermiş. Diyor ki İngilizce içinde büyüdüm, çalıştım ama iki çift laf edemiyorum bu dilde çok garip. Birileri öğrenmemizi engelliyor olabilir mi diyor. Ayağın benim bildiğim kadarıyla dışarıdan dil öğrenmeyi engellemek mümkün. değil. dil öğrenmeyi engelleyen tek kişi var o da kişinin kendisi. Kullanmazsak girişken olmazsak biraz bunu bir iletişim yöntem olarak ihtiyaç duyup hayatımıza sokmazsak yani öğrenemiyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda eğitim verenler de bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi tam olarak bırak o konuya temas et. Yani ellerinde sihirli değnek yok. Biz istersek zaten dil Öğrenmek işten bile değil. Bu arada bilmem katılır mısın ama amaç aslında temelde İngilizceyi öğrenmek de değil. Amaç dil öğrenme yeteneğinin kilidini bir açmak. Yani bugün İngilizce dünya n kadar en önemlidir arkadaşlar. İngilizceniz yoksa gerçekten yarım bir insan gibisiniz. Özellikle bilgiyle, akademik bir şeyle uğraşıyorsanız gözünüzü seveyim. Bak bana gelen öğrenciler diyor ki onu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. İngilizce biliyor musun diyorum. E işte başlangıç düzeyi diyorum git öğren öyle gel. Yani İngilizce bilmeden seninle bir şey yapamayız. Bu İngilizce artık bir lüks değil. Yani bu temel yaşam becerilerinden bir tanesi. Ama rahatlıkla şu genç yaşınızda senede bir lisan öğrenebilirsiniz. Yani anlayacak düzeyde temel birçok lisan öğrenebilirsiniz. Yeter ki o kilidi açın. O kilidi açman da Burakcığım bilmiyorum çok zor bir şey değil gibi geliyor bir karar verdikten sonra yani. Ya bu yargı ları kurmak lazım. Bu kompleksten de e, çıkmak lazım. Özellikle işte Türklerin dille imtihanı. İşte biz bu kadar yıl İngilizce ders e, alıyoruz. İşte o kadar e, kitaplar, materyaller neden öğrenemiyoruz noktasında. Aslında bu bir süreç. O bisikletin üstüne e, bindiğimizde ve biraz sabırlı olduğumuzda ve bir de işin sonunda sınav için çalışmıyor, bir not için çalışmıyor. Bu dile hakim olmayı temel felsefe olarak kafamıza yerleştirdiğimizde her şey ortadan kalkıyor. Yani uzun yıllar mesela dil eğitimi e, almış kişiler e, ben eminim. E, yurt dışına çıktıklarında veya zorda kaldıklarında tabiri caizse hani kafayı gözü e, yara yara bir iki günden sonra açılacaklarına ben çok e, eminim. Burada şunun e, imkanı yok yani biz onu sağlamaya çalışıyoruz aslında. Biz de öğrendikten sonra bir AVM'ye gidip sinema biletini oradaki görevliden İngilizce olarak alma, rezerve ettirme veya bir tren istasyonuna gidip rezervasyonunu e, yapıp nereden nereye ne kadar saat sürer. O fırsatı kurumlarımızda yaratıyoruz mesela bir pasaport kontrolündeki nasıl bir e, diyalog e, olması gerekiyor. Yani dış dünyayla biraz e, bunu e, entegre edebilirsek ve kullanır olduğunda gördüğümüz andan itibaren biraz da kişisel e, şey istek e, varsa yani kimsenin öyle bir şeyi yok. Biz Türklerin de böyle bir... Aynen öyle. Doğuştan hiç, hiçbir hiç, eksiğimiz yok yani. Valla çok teşekkür ediyorum Burak'cığım. Sağ olasın. İnşallah sayılarınız artsın. İnşallah daha fazla insan bu yeni dönemin dijital imkanlarının da desteğiyle şu en insani meseledeki gereksiz engelleri rahat rahat açsın. İnşallah şöyle her dilde... Ben bu arada yani Türkiye'de yetişmiş insanlar için şunu da düşünüyorum. Sadece dertlerini değil dünyayı anlatmaları gereken çok fazla bilgelik de taşıyorlar buradaki insanlar. Yani o dilleriyle, o bilgeliği yurt dışına taşıyabilmek için, görevlerini yapabilmeleri için de dil engellerine takılmamaları lazım. O yüzden çabalarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyoruz. Bize konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bütün YDS ekibine, YDS Akademi ekibine çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Nazik davetinizden dolayı tüm Açık Bey'in ekibine selamlarımı gönderiyorum. Ve tüm Türkiye'deki şubelerimizdeki bizle öğrenci olan olmayan herkese başarılar diliyorum. Tekrar bir araya gelmek üzere. İnşallah. Çok selamlar ekibe. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başüstüne selamlar. Hoşçakalın.